sayıları şurada altta başlıyor. İki saniye, okay, saniye tamam. Şimdi e, burada bizim başlangıç noktamız burası. Buradan geliyorsun arabayı ilk önce biniyorsun. E, bindiğin zaman ilk önce eee hüviyetini vereceksin. Hı. Hüviyetini verdikten sonra ilk önce koltuk ayarlarını yapacaksın. Ya bakalım koltuk ayarların. Basman iyi. Kemerini bağla. Hı hı. Kemerini bağla ablam. Evet kemerimizi bağlıyoruz, kemerimizi bağladıktan sonra ilk önce vitesi, e, ilk önce vitesi boşa alsalla, devriyaj filan'a basarak tamam okey e, vitesi boşa aldıktan sonra en önce Zehra'cığım şu aynamız var ya sağ aynamız, bu, bunu biraz yukarıya kaldırman gerekiyor, nereden? Şuradan. Evet oradan bakayım nereden yibiyormuşum, şuradan, aferin yukarı. onu yukarıya yap bakalım, Kaldır. Kaldırdıktan sonra bu aynanı yukarı yukarı biraz daha kaldır ablacığım. <gülüyor> ha, elektrik sistemini <gülüyor> önce çalıştır. Evet ben bu ha, videonu da görmüyorum. Ha, yukarı kaldır. Güzel. Kaldır. Evet böyle daha iyi. Okay. <gülüyor> e, elektrik sistemimizi çalıştırmak için ne yapıyoruz? İlk önce anahtarımızı yarım kontak çevirip ondan sonra aynalarımızı düzeltiyoruz. E, ortadaki dikiz aynan düzgün mü? Evet, iki elle yumuşak bir şekilde. Şu alt çizgiyi geliyorum. Evet, yani. arka camının üstünü altını, sağın solunu göreceğim. Aynen, tam. Okey. Sol aynanda uygun mu? Uygun. Tamam. E, aynalarımız uygun olduktan sonra e, artık başlayabiliyoruz. ayağımız debriyaj frenine tam basıyor hı hı. E, ve evet birinci adım, üç kademe aşağı ineceksin, üçü bir aradan eskafey. Önce arabayı çalıştır Evet, sonra vitesimizi bir al, sonra el frenini indir. İndir bakalım. Okay. İndirdikten sonra üçü bir arada nescafe bitti. İkisi bir arada nescafe'de ne var? Sol sinyal, sinyal ve aynaya bakış. Evet. evet. Şimdi kalkıyoruz. Hazırız dedikten sonra ilk önce debriyajı yarım debriyaj kavrama noktasına getiriyoruz. Titret bakalım canıcığım. Orada tut. Evet 1 2 3 bırakıyoruz debriyajı. Evet. Şimdi dümdüz ilk önce karşıya geçeceğiz. Önce sola bakıyoruz. Gazı kes. Evet sonra düz karşıya geçiyoruz gazı bırak sonra sağa bakıyoruz uygun değilse bu aralıkta durmamız gerekiyor evet geç karşıya yolun karşısına geçip yürü zehracığım düz düzeliyoruz sol şeridi açık bırakıyoruz hızlı geçen arabalar için evet hızlan bakalım ablacığım Evet şey bundan sonra sevdan sana veriyorum yolu göreceğin şekilde tut abla hızlan bakalım Hızlanınca burada 2'yi alıyoruz. Bas debriyajı 2 kalça. 2 kalça. Evet debriyajı bırak. Debriyajın sonuna kadar basıp 2 kalça. Evet dümdüz giden arabayı takip edin. Evet bu caminin önünden altından. Evet buradan dümdüz ilk sağdan. Dümdüz kipaya doğru gideceğiz. Orada video alımı belli bir yerde duracak olursa ikinci postayı alacağız Sevda. Dikkat et olur mu? Yani sürekli oradaki sayıların dönmesi gerekiyor video için. Evet. Düz orta göbeğini kullanarak, evet orta göbeğinden gideceğiz göpşi göpşi, tamam? Evet. Burada eğer 30 bin devre çıkıyorsak, 30 bin devirde vitesi bir tane büyütmemiz gerekiyor. Adakarşakta da ikiye düşürmemiz gerekiyor. Gazı bırak, gazı bırak. Evet, beyaz çizginin yanından soluna geçme. Beyaz çizginin yanından. İlk önce kafanı çevir sola bak. Evet, var mı kimse solda? Yok. Önce sol şerit. Niye? Bize çok yakın. Oradan darbe alırız. Sonra sağ şerit. Burada bununla çakışırız. Burada duruyoruz. Evet, ama bak şu beyaza kadar. Evet, şu beyaza kadar gitme hakkın var. Tamam mı Zehra? Hı -hı. Beyazı gösterir misin Sevda? Bak şu ada karşı, şu beyazına kadar gitme hakkınız var. Yürü bakalım, şimdi kalkalım freni bırakıyoruz debriyajı kaldır evet, sol beyaz çizgi yürü gaz ver evet dümdüz yukarı hızla bir lek için hemen 2 bas debriyajı 2 debriyajı bırak yürü eğer durmamıza gerek yoksa orada 2 ile devam ediyoruz Evet, beyaz çizgi eğer burada arabalar çok kalabalık ise Ay çok kalabalık arabalar var çıkıntı yapmış diyorsanız ne yapıyoruz? 1-2 tekerlek buradaki şeridi yiyebiliriz tamam mı? Yiyip ondan sonra tekrar uygun olan yerde tekrar sağ şeride girebiliriz tamam mı? Okay. Yürü bakalım gazlar sağdan geleni kontrol ediyoruz devam. Bu dörtlü tabela önümüze geldiği zaman ama virajı bitirmemiz gerekiyor. Yolum dümdüz oldu dediğim zaman. O zaman da ne zamanı deviriyor? Bu ağaçların önüne şu yamalı olan yerde hızlan, 30 bin devirde gazı kesbast devireceğim. Dolmuşçu, tık tık. Mer gazı yürü, hızlan. Yürü bir tanecim. Evet, yürü Zehra. Öndeki giden kırmızı araba hızlan. Her vitesin hakkı 20-25 bin devirdir. 20.000 bin ya da 25 bin arasında her devirin hakkı. Evet, o. AR'da gidiyoruz o devirde o hızla gidiyoruz kırmızı arabaya bakıyoruz gelen şerit bizi ilgilendirmiyor ortada düz beyaz bir çizgi var sağa zaten sollamaya sağ vardır ve dümdüz devam ediyoruz gaz ver ay görmüyorum gazı bırak gördüm gaz ver eğer yol dümdüz görüyorsanız göz göre göre gideceksiniz hızlan bakıyoruz Ver bir tanem gözünü Evet dümdüz yukarıya Evet ileriden biz ilk sağa döneceğiz gazı bırak çok fazla da basma hız, şehir içi hız limitimiz 50 kızlar o yüzden 50'yi de geçmeyeceksiniz tatlı ilk sağ yolu geçtikten sonra devam et sağa döneceğimiz için ilk önce sağ sinyali veriyoruz ki oraya döneceğiz zannetmesinler diye ön, orada vermiyoruz. Buradan sonra sağ sinyali veriyoruz. Evet, kavşağa girmeden önce burada evet bu levhanın önünde yapabilirsin. Hız sabitleyici 2'ye düşür. Evet, ilk ada girişleri 2'dir. Gazını kes. Direksiyonu sallama önce. Gaz yok, gaz yok. Dönüşlerde gaz yok Zehra. Tamam. Sola iki kere basıp bakıyoruz. Evet, sol beyaz çizginin yanında dümdüz devam ediyoruz. Evet. Sinyali kaba. Evet, relax. Vücudu sağ bakalım. Bırak direksiyonu. Bırak. Vücut gevşek. Evet. Evet, bir tanem İlk önce sola döneceğiz. Şimdi sol sinyali. Evet. Gazı bırak. Her an ay otobüs gelebilir. Dolmuş gelebilir. Tatlı, kontrollü köşelere yaklaşıp zaten kendi kendine gidiyor. Baktık. Döndür bakalım. Sol yukarıya bak. Evet, yuvarlıyoruz. Kırmızı arabaya bak yukarıdaki. Hı hı. Topla bir tane Ver gazı yürü, yürü hı. Dümdüz Hep uzakta Uzakta ileride sağda Uzakta ileride sağda Uzakta ileride sağda Gaz ver Hep uzak ileri sağ tarafa bakıyoruz Çünkü sağ şerit bizim Ama ilerisiyle ilgili Bilgin, bilgin olması gaz ver Matematik yapman Kararlar vermen için Uzağa takip etmen gerekiyor Gaz ver. Ona göre durcan mı kalkcan mı yürücen mi kadın mı geçiyor, araba mı çıkıyor, köpek mi yürüyor. O yüzden göz göre göre matematik yapacağız. Kararlar vereceğiz. Gazını kes. Evet tatlı gaz var Köşelerde gaz yok. Döndürsün. Ta yukarıda doğmuş var. Yokuş yukarı adam yaya yürüyor. Yürü. Çık dışarı. Geçeceği boş alanlar. Evet. Burası boş. Hiç acele etme. Onun da freni var gazı bırak evet karşıdan gelenin de freni var kızlar sadece sizde yok gaz ver panikle hareket etmek panikle hamle yapmak yok evet yukarıya bakar mısın Zehra yukarıdan evet. gelen bir yakışıklı var mı kız şu yukarıdan bak bak Aa, yok. yürü gaz ver dümdüz yukarı sağ evet dümdüz yolun sarı yani yolun yarı sağ tarafı sizin yarısının sağ tarafı. Gaz ver. Evet dümdüz biraz daha sağdan. Yürü bir tane. Yürü bakalım Zehra'cum. Evet virajları alırken aferin Sağ gel. Küçücük bir gaz kesip arabayı oturtup tekrar gaz veriyoruz kontrollü döndür yukarıya tepeye bak sağ bak uzak ileriye sağ bak uzak ileriye sağ bak evet yuvarlak ada karşıt levhası gelince en önce sol sinyali verin <gülüyor> evet lağımın üstünden geçecek yuvarlak ada karşıt gideceğiz gazını kes yukarıdan gelen var mı sağdan yok şey soldan nümdüz devam en önce solumuzu niye sol şey bize yakın diye en önce sol Yürü bakalım yuvarlak ada kavşakları ilk verdiğiniz açı yetiyor kızlar sağa bakıyoruz yol hakkı sağdan gelenlerin Aa kimse yok e ver gazı yürü Yürü bakalım sağa gel hızlan yokuş tırmanıyorsunuz. hızlan hızlan hızlan Zehra gaz Zehra gaz ver Evet direkt dördüncü tabelanın önü gözün direkt dördün önüne gitsin hemen arkanı kontrol et Çak sol sinyali. Çık dışarı. Çık güzelim. Heh. Çak sağ sinyali. Evet direksiyon kaçırma. Uzak ileri. Ne kadar istersen o kadar bomboş yol. Yürü tepeye bak. Sağ yanaş. Yanaş sağa. Arkan müsait mi? Müsait. Evet duralım o zaman. Önce debriyaj sonra fren. Okay, Durduk. Kalkarken. Evet ilk önce vitesi bire alıyoruz. Visa kredi kartı. Evet. Vites, sinyal ayna, Mites sinyal ayna, aynaya bak. Evet. Tamam. Önce kavramaya gel, çok Yok. değil. O sesi ağır gelerek kaçırma, Hı -hı. kaçırma tamam mı? Düz düz yürü bakalım. Evet, burada e, arabaya çok bağırtmayıp ya birle tırmanca tatlı tatlı git. Niye yokuş var? Arabamız dolu olacak Sağa gel ince nazik yokuşu yedire yedire yukarıya tırmanıyoruz evet tatlı ince ince bu garanti olanıdır tabi açıldıkça e, Rolanti devrini e, 35 bin dik yokuşsa 35 bin devre çıkartıp ondan sonra ikileyebiliriz eğer e, araba kalabalıksa da biraz performans düşük oluyor Evet buraya geldiğimiz zaman, Türk bayrağının önüne geldi, sağ gel, evet bas ikiye al, evet dümdüz yürü, çizgin içine girme, girme, girme, girme. orta göbeği uzak ileriye bakarsan kaçırmazsın onu, burada çok gaza basma, basma Zehracığım, evet tatlı nazik yürüyorsun, evet ablam devam et, Hı -hı, tatlı yürü bakalım, evet viraj yattığı tarafa bakıyoruz, Evet, yattığı yöne doğru gözümüz çizgide. Evet, gel bakalım böyle. Haha, güzel. Gri arabaya bak, çizgilerine bak. Gri arabaya bak, çizgiye bak. Gri araba, çizgi. Yürü gaz. Yoldum düz oldu, hızlan, hızlan. Motorun sesini dinle. 30 bin devire gelince, evet, artık arabanın alma hakkı. gazı kes, kaçırma direksiyonu, devireme bırak. Evet. Güzel. Evet, bunlardan ne diyor? Gazı bırak, gazı bırak, gazı bırak. Viraj var, gazını bırak. Evet, yolun yattığı yöne gözüm. Ama uzak ileriye de bakıyorsun. Kontak kur, gaz ver, ver bir tane. Yürü bakalım. Evet, bu levhalar yine bize ne diyor? Viraj, viraj, viraj. Gazı bırak, gazı bırak, gazı bırak, gazı bırak, gazı bırak. Evet. Gazı bırak. Beyaz, yolun yattığı yöne doğru, beyaz çizgiye bakıyorsun içine girmeyeceksin. Evet. Hopa, bir Yürü bakalım. Yürü, gaz ver. Ver bir tane. Ver Zehracığım. Zehra, gaz, gaz, gaz. Retra, ver, gaz, gaz, gaz. Ver kız. Yürü, gaz. Ver, ver. Ver, ver. Ha, bu tarafa. Evet, uzak ileriye bak. Hı -hı. Evet, mer gazımızı yürü bakalım. Evet, yolun devamlı görmüyorum. Her an her şey olabilir. Aa, o zaman gazı bırak tepede noktada evet, tepe noktasında bırak gazı yolu gör gördükten sonra devam edebilirsin evet. yokuş aşağı sallanırken evet, çok yumuşak hafif fren okşa tatlı o kadar bırak freni Aha. dümdüz yolun yattığı yöne bakıyorsun yürü tatlı bitti mi bakıyorum Evet, devam ediyor. Okey, bazen çünkü portföyü yetmiyor. Al bakalım. Bir bakalım. Orada bellek bazen ee, onlarda yeterli olmuyor. Evet. Ay, dört yol lazım. Her an kaza yapabiliriz. Fren kullan. Evet, dört yol birleşim noktalarında yavaşlayarak önce 10.000 devire kadar düşüyoruz. Evet, bir vites küçült. Bas debriyaja 2. 2. Evet. Ne yapmadın? Söyle bakayım bana. Debreje basmadım. Haa cız. Kaç lira mı alet? 25. Haa ona göre. Gazı kes. Arkaya sol sinyali yak. Evet dışarıya çıktık. Sağ sinyali yak. Evet aynaları kontrol et. Evet. Evet güzel. Sağda dümdüz direğin önünde durabilirsin. Direkt. Evet dümdüz yürü. Direğe kadar git. Evet okşaya şey, şey. okşaya. Evet evet, evet evet evet. Kay kay kay kay. Beyaz direk. Bol gerilim attı olandı <gülüyor> Yürü bakalım duralım. Okay. Tamam. Tam da ölüm tehlikesinin önünde durmuşsa. <gülüyor> <gülüyor> evet, al bakalım vitesi bire. Şey, geri vitesini al pardon. Evet bir dakika. Ka Buraya tutar mısın Sevda? İşte şey... Bekle ablam acele yok. Evet. Önce boş mu ablacığım? Boş. Boşta sola vurdurdun mu? Hı. Vurdurdun. S sık ama bileziği. Bileziği tamam. sık. Sık ablacığım. Sıktım. Evet. Geriye alıyorsun. Tamam. Duydun zilin Duydum. sesini. Evet. <gülüyor> evet. Güzel. Şimdi aynaya tut Sevda. Evet. Aynamızda. Aynamızda. Ee, dümdüz geriye doğru gideceğiz ama çok uzak beyaza bakarsan oradaki beyaz, beyaz, beyaz arabaya var. göre gidebilirsin. Sevda aynayı alabiliyor musun hı hı. ablacığım? Hı hı. Tam görüyor musun evet. aynayı? Tamam. Bakayım. Ver ben, ben çekeyim onu. Hı. Evet. Sen de aynanı görebiliyorsun. Görüyorum. Evet. Düz yürü bakalım oradaki beyaz arabaya. Evet titreme de tut. Okay. Evet güzel oynatmadan. Evet oynatma. Ben hem videoya hem o. Hmm. Okay. Beyaz arabaya odaklısın. Tamam. Beyaz arabaya odaklısın. Evet hafif dışarıya hafif hafif. Okay. Şimdi içeriye. Evet küçük minik hareketler. Evet beyaz arabayı bakıyorsun. Evet on 15 metre ileri geri geri gittikten sonra duruyoruz önce debriyaj sonra fren okay. ama tabi bu geri giderken mutlaka şu dörtlü lambamızı önce hmm. yakmamız gerekiyor ben de e, o arada söylemedim sonra onu kapatıp sol sinyali verip arka sol aynamızı arkayı kontrol edeceğiz tamam. Evet vitesimizi bir alacağız Evet uzak ileriye bakıyoruz freni bırak debriyajı kasa kasa kaldır arkanı kontrol et Evet, çık dışarıya. Evet, sol şeride geçiyoruz. Evet solla. dümdüz düz aşağıya. Al bakalım Seeda. Güzel. Sağ sinyali yak. Sağ aynanı kontrol et. Evet orta aynası Sağ ayna. Okay. düz yürü. Güzel yerleştik. Güzel kapat. Yürü bakalım. Bu arada iki al. Bas devreşi iki. debriyajı bırak yürü. dümdüz düz devam ediyoruz. Yokuş aşağı inerken bak hemen levhaya döner kavşak geliyor önüne diyor çatlat sol sinyali Aferin küçük yumuşak frenlerle Evet aşağıya doğru ama şeridin göbeğindesin sol sinyali verdim okey beyaz çizgi bitene kadar sola geçmiyorsun yan şerit oluyor fren güzel Arkalı kontrol et boş uygun geç bakalım sola sola aşağıya bak hemen giden aşağıdaki araba tamam. Evet yolun sağ şeridinden güzel burada çok fazla bir şeylere basmıyorsun Evet dümdüz Evet bir şeye basmasan da araba kendi rolanti devrinde kendi ayarında gidiyor Çünkü biraz sonra uzak ileriye bak bir tanem nereye bakıyorsun uzağa Küçük, Yumuşak avucunun içinde oyna olur mu? Direksiyonla bir saniye. Şöyle bak avucunun içi bak anladın mı? Bir tane. Yok o dik tut. Bu böyle bırak gözleri orada. Ha, bunu böyle tamam bu avucunun içi bak şöyle arkadaşlar. Tamam ince ayarları bu yapacak bununla. Evet küçük fren. Evet Sağ gel abla. Fren fren fren. Çöp çöp çöp çöp çöp çöp çöp çöp çöp çöp çöp. Yürü bakalım. Evet dümdüz bu şeridin Ta aşağıda ama bu şeritten aşağıda şeridinde aşağıda evet. en ileri sağa bakıyorsunuz aşağıya doğru gidiyoruz. Bu yolda eee hız limitimiz zaten 30.000 devir olduğu için şey 30 olduğu için sağdan kendi tatlı performansında gidiyor. E, yolun dik aşağı inen kısımlarında köşe başlarına gelmeden önce hafif yumuşak frenler kullanmak neden? Yık birini karşılaşırsa fren kullan. Bırak freni. Müim olan o köşeleri görmek. Evet, düz düz aşağıya, hafif fren, bırak. Evet, güzel. Yürü bakalım sağa gel. Okşofreni, okşofreni. Devam. Okay. Güzel. Biraz sağdan gel. Okay. Devam. Şimdi, evet buradaki pozisyona göre sola. Kırmızı arabanın arkası, kamyon. Evet freni. Evet burada bas debriyaj tam. Fren kullan. Hayır. Fren kullan. Evet şey. debriyaj frenle arabayı tutuyoruz. Kavisin üstünden yumuşakça iyice yavaşladıktan sonra atlıyoruz. Debriyaj freni bırakıyoruz. Niye? Orada freni istediğim kadar kullanabilmem için debriyaja basmış olmam lazım. Neden? Araban stop etmesin diye. Evet, bas tevriyaja aksın, bas, evet. tut freni, iyice yavaşla, istediğin kadar sal, tut, tut, sal, tut, sal, sal, sağ sarıl, lahıma kadar git ve burada dur, onu geçme. Evet, köşe başına gelip iki tarafı kontrol ediyorum, evet tekrar kalkış bir, sol sinyal, Sağ sola bak, dön, evet. sol beyaz çizgiye bağla. Dön bir tane, dön sola dönür. beyaz çizgiye bağla Evet topa bakalım dümdüz burada çok gaz verme kavis var yumuşak kendiliğinden Evet gaz ver hızlan hızlan Zehracık hızlan gazı kes Past debriyaj 2 devam Bu arada bir debriyaja basıp yoklayacağı oldu bakayım ne kadar basıyorsun Dur, dur, ablam. Evet, sola döneceğiz 15-20 metre önceden sinyali verin başka yol yoksa gazı bırak evet, noktalı alanda geçemeyeceğim noktalı alanda bekleyebilirsin ağırlaş burada dur duralım motor var araba var durduk kalkış vitesi kaç evet, kavramaya gel az titret yokuş var freni bırak dön sola beyaz çizgiye bağla evet ver tatlı uzağa bak beyaz çizginin üstünde yürü bakalım yanında devam et gaz ver ver gazı bas debriyaj 2 kalça devam Şu an biri alabilirsin, bir. Evet, şunu sağ sinyali ver, döndür, bir sağ, döndür, uzak ileriye sağ bak, gel yanaş sağ, yanaş. Bu yolu ikiye bölüyorsunuz, topla. ikiye bölerek topla. Evet, yarı sağ taraf sizin kızlar. Evet, sol taraf çıkan, sağ taraf giren içindir, tamam mı? Evet, ilk sağdaki huklalara girelim ön taraftaki huklayı baz al döndür tamam. bakalım sağa döndür döndür döndür döndür döndür öndekine yakın ay kolumu uzatsam değeceğim topla uzağa bak önce arabayı düzeltin dümdüz olacaksınız kural bir araba düz olacak kural iki huklaya elimle değecek kadar hı hı. yakın olacağım kural üç arka huklayı evet huklayı arka camımdan baktığım zaman kelebek camından göreceğim Tamam. Al geri vitesini. Ama ablam zorluyorsun boş yere. Önce boşta. Boşta. Bitti mi? Yok bitmedi de. şimdi şeyi alsanız. buradan çekeyim. Tamam. Oh, kendi bakacak oradan. Geri vitesini al. Evet. Önce geri vitesi aldık. Arabamız düz oldu. Tamam mı? Dümdüz. Dümdüz olduktan sonra e, arka cama bak. Kelebek camına, arka cam. Bak şöyle kafanı çevir. Tamam. Oradan huklayı görüyor musun? Arka iyi mi? Şu şöyle yaptığım zaman ablam. Bak bakalım şöyle huklayı. Görüyor görüyorum. Musun? Ha. Şuradaki hukla evet. görüyor musun? Evet, görüyorum. Bu camda böyle bunu göreceksin tamam. bu köşesinde. Uh -huh. Bu köşesinde birazcık daha geriye git bakayım. Biraz daha git. Freni bırak. Evet. Burada durduk. Tamam mı? Tamam. Bu şekilde. Bu şekilde yaptığın zaman evet direksiyonumuz tam sağa tık. Tam sağ, tam sağ döndür. Tam sağ tık. Tamam. tamam. Tam sağa yaptım. Şimdi aynanı olduğu gibi aşağı indir. indir. bakalım. Aynanı. Aynanı aşağı indir Indir sonuna kadar aşağı. indirdim Tamam mı? Evet. Şimdi yerdeki şu karışık baklavaları görüyor musun? Hı karışık baklavalar görüyorsun şurada da baklavaların dümdüz halini görüyor musun bak dümdüz evet. evet şimdi bu aynama baktığım zaman Zehra 45 derecelik bir açıyla girmemiz gerekiyor ee, yerdeki baklavalar arabanın şeklini aldığı zaman freni bırak kaldır debriyajı kaldır evet. gelsin gelsin gelsin gelsin Musun? Evet düz oluyor. çizgileri biraz daha git arabanın şekliyle baklavalar aynı olunca freni bırak biraz daha git biraz daha git tamam. evet, bak tamam. arabanın Dünürüz. şekliyle tamam. Evet şunu da gözden almaya çalışıyorum Evet dümdüz arabamın şeklini aldı hı hı, tamam. dediğin zaman Evet şimdi arabanın direksiyonu tam sol yap tam sol tık. Tam sol. Tamam. Yaptıktan sonra tekrar ikinci kez geri. Tekrar geriye devam ediyorum. Freni bırak. Evet. Yanda devam et. Evet, arabam yürü bakalım. Yandaki kaldırımla paralel, tam paralel olunca duruyorum. Tamam. Evet. anda baktığın zaman sarı çizgi gözükmeyecek. Sarı çizgi gözükmeyecek. Tamam. Şekilde evet. Yanda bir baklava kalabilir, yarım kalabilir ee, dediğim gibi ön tekerleğine oynayacağım. Ama arabanın dümdüz, baktığın zaman dümdüzüm dediğin şekilde burada bu şekilde durmak. Tamam. Böyle durduktan sonra evet, komisyona ne diyeceksin? Bakabilirsiniz, açacak, bakacak, tamam. Sarı çizgi gözükmüyor, harika düzgün durmuş. Kapatacak ve sol sinyali çıkabiliriz diyecek. Sol sinyali ver. Evet vitesini bir al Evet güzel sola doğru dönüyoruz freni bırak kaldı debriyajı Sevda sen devam et bakayım ablacım al Evet burada ilk önce yolun sağına geçiyoruz hı hı. sağından yuvarlayarak Evet. girenlere bakıyoruz önce düz geçeceğiz hı hı. Ondan sonra kapıya bakarak yolun sağından çıkıyoruz evet, dümdüz freni bırak dümdüz yürü bakalım gaz ver hı hı. sağ sinyali vererek Çünkü girenler var biz çıkanız şimdi temin girendik şimdi çıkanız yolun sağını kullanarak solu kontrol et sağa doğru dönüyoruz yürü bakalım döndür toplu bir tane Evet yürü bakalım Zehracığım Dümdüz devam ediyoruz. Evet, hızlandık. Evet, motor sesimizi duyduk. Hızlan. Gazı kes, bas devreci al ikiye. Ver gazı yürü. Dümdüz hızlı bitiş noktamıza doğru gidiyoruz. Dümdüz devam. duracağız. Sağ sinyali yakıyoruz. Gazı bırak. Çünkü yavaşlayacağız. Arkamızı kontrol ediyoruz. Sağ aynamıza bakıyoruz. Gel yanaş sağa. virajına aksın. Yanaş. Dümdüz olup kaldırıma evet, düz pozisyonda arabamızı durduruyoruz. Evet önce e, arabamızın kontağını kapat. Evet vitesimizi bir tak. Kaymasın diye. El frenimizi çek. Kemerimizi çöz. Evet, sağ kolumuzla kapıyı açacağız. Sağ. Dön bakalım sağ. Sağ elle. Arkayı kontrol edip ondan sonra arabadan iniyoruz. Evet. Bir turumuz bu şekilde. Kapatabilir sevdacığım. Al bakalım kapat.